Arkadaşım selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Umarım iyisindir, umarım sağlığın saatin yerindedir, umarım keyiflisindir, umarım enerjiksindir. Çünkü arkadaşlarım artık limit türevi integral konularına giriş yapmış bulunuyoruz. Limitin 3. videosuna geldik bile. Bu arkadaşlarım AYT Matematik 2023 kampının 52. videosu ve nerede kaldığımızı söyleyeyim hemen sana. Bileşke fonksiyonunun limitinde kaldık. Kitabımız biliyorsunuz 200 sayfaydı sıkıştırılmış 200 sayfaydı ve biz bu 200 sayfalık kitabın 121. sayfasına geldik bile yani yarısını çoktan geçtik arkadaşlarım. Şimdi ise bileşke fonksiyonun limitiyle devam edeceğiz konularımıza kaldığımız yerden. Umarım sevgili arkadaşlar sizlerde günü günü net. öncelikle bileşke fonksiyonun limitine bir bakmak gerekiyor. Arkadaşlarım, biraz inceleyelim. g(x)'in a'daki limiti m ve f(x)'in m'deki limiti n olmak üzere ve m n burada reel sayı arkadaşlar. x'ler a'ya giderken f bileşke g(x) ne olur? Yani bu ne demek arkadaşlar? Öncelikle x'ler a'ya giderken nerede yerine yazacaksınız? g fonksiyonunun limitine bakacaksınız. g fonksiyonunun limitine m. Daha sonrasında da f'in m'deki limitine bakacaksınız. F'in m'deki limiti neydi? Neydi? Demek ki sonuç ne olacakmış? Ne olacakmış? Yani içeriden başlıyorsunuz normal fonksiyon yapar gibi, normal fonksiyon çözer gibi içeriden başlıyorsunuz ve sonucuna gidiyorsunuz. Bileşke fonksiyonda dikkat etmen gereken bir unsur ise şu. Sağ ve sol yaklaşımlara bileşke fonksiyonda inanılmaz derecede dikkat etmen gerekecek. Şimdi ilk sorumuzu bir çözelim çözdükten sonra diğer örneklerde arkadaşlarım bu dikkat etmen gereken unsura da fazlasıyla değineceğim. fx fonksiyonu x küp artı 1 olmak üzere x'ler 1'e yaklaşırken f bileşke fx denilmiş. Bakın fx fonksiyonu bizim için x küp artı 1 bir polinom fonksiyonu olduğu için arkadaşlarım bunun e, x'lerin yaklaştığı noktalara sağından solundan bakmamıza lüzum yoktu biliyorsunuz. Çünkü limit direkt görüntüye eşit oluyordu. O halde ben biri önce içerideki F'de yerine yazacağım. Yani bize f1 gerekiyor önce. F1 arkadaşlarım 1'in küpü artı 1'den 2'dir. Dolayısıyla benim artık şuradaki f'in içerisine yazmam gereken sayı 2'dir. F2'ye bakmam gerekiyor. O da 2'nin küpü artı 2'den sevgili arkadaşlarım 10 yapar. Demek ki bunun cevabı 10'muş. İkinci olarak da x'ler 1'e giderken diyor bakın. Eksi 1'i alacağız. Önce f'te yerine yazacağız. Yerine yazarsanız eksi 1'in küpü artı 1 derseniz. Burası bize 0'ı verecektir. Artık şurası 0 olduğu için F0'a bakmam gerekiyor. F0 içinde de 0'ın küpü artı 1'den burası 1 yapar. Yani şu kısım 1'miş artık son olarak bizden F1 istendiğini anlıyoruz. F1'de zaten az önce bulmuştuk 2'ydi arkadaşlar. O halde bakın şurada bulmuştuk. Demek ki bunun da cevabı 2 olacakmış diyebiliriz. Yani polinom fonksiyonlarda sağ limit sol limite bakmamamız gerektiğini bir sefer daha net bir şekilde anlamış olduk. 25. örneğimize bir bakalım. İşte bu sorularda dikkatli olman gereken bazı noktalar var. Dolayısıyla beni şimdi can kulağıyla dinlemeli tavsiye ederim. Aşağıda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş bakın. Diyor ki buna göre 3 tane bize soru sormuş. Bu limit değerlerini hesapla demiş. Öncelikle sevgili arkadaşlar bakın f'in içerisine f'in içerisine 3'ün sağını yaz demiş. Hadi bakalım. Şimdi bileşke fonksiyonlarda buna çok dikkat edeceksiniz. Önce 3'ün sağ nereye yaklaşıyor bunu bulmamız gerekiyor. Bakın 3'ün sağ tarafı burası. Aşağı doğru indim, çarptım ve geri döndüm. Bakın çarpıp geri döndükten sonra buradan itibaren fonksiyon artmaya başladığı için demek ki bizim gideceğimiz yer sevgili arkadaşlarım eksi 1 fakat Eksi 1'e tam gitmiyor. Nereye gidiyor? Eksi 1'den birazcık büyük bir noktaya gidiyor. Eksi 1'den birazcık büyük noktaya gittiği için ben diyorum ki şurası artık eksi 1'in sağ tarafıdır. Çünkü eksi 1'den büyük noktalara gidiyor. Ve şimdi bakmam gereken yer ise f fonksiyonunda eksi 1'in sağ tarafı. E peki eksi 1'in sağ tarafı nereye yaklaşmış? Hop sıfıra yaklaşıyor. Demek ki artık bakın artık fonksiyon kalmadığı için dışarıda bir tane daha f yok. Artık cevabı direkt yazabilirsiniz. Cevap sıfırdır. İçerideki F'lerde unutmayın sağ ve sol kavramları inanılmaz derecede önemliyken en dışarıdaki F'de artık diyor ki bu nereye yaklaşıyor diye soruyor. Sen de sıfıra yaklaşıyor diyorsun. Yani sıfırın sağına soluna yaklaşıyor demene lüzum kalmıyor. Mesela ikinci örneğimize bakalım. F'in içine, F'in içine ve yine F'in içerisine sıfırın sağını yaz demiş bize. Pekala 1, 2, 3, 1, 2, 3 tamam. Şimdi sıfırın sağ tarafı nereye gitmiş? Bakın arkadaşlar. Şurası 2'ye 2 iki olduğu için şurası 1 ise şurası 1'dir arkadaşlar. Bu cepte. 0'ın sağ tarafına bakıyorsunuz. Yukarı doğru çıktınız. 1'den birazcık büyük bir değere gitti. Demek ki şu kısım neymiş? 1'in sağıymış. Şimdi neye bakmam gerekiyor? F 1'in sağına. 1'in sağ tarafı sevgili arkadaşlarım. Şurayı sildim bakın. Şöyle sildik. Kırmızılarla göstermeyelim. Bakın. Fonksiyonumuz, birin sol tarafı bu taraf, birin sağ tarafı zaten burada. Nereye gitmiş? Direkt sıfıra yaklaşıyor. Peki sıfırın sağına mı yaklaşıyor, soluma mı yaklaşıyor? Hiç fark etmiyor. Direkt sıfıra yaklaşıyor. Çünkü zaten sıfır. Sağı solu yok. Demek ki şurası neymiş arkadaşlar? Sıfırmış. Ve en son neye bakmamız gerekiyor? F sıfıra bakmamız gerekiyor. F sıfırında biz zaten bire gittiğini biliyoruz. O halde bunun da cevabı birdir diyebiliriz. Ve son olarak, F'in içinde, F'in içinde, F'in içinde... 1'in soluna bak diyor bize. İlk bakmamız gereken yer F'de eksi 1'in sol tarafı. Eksi 1 nerede arkadaşlarım burada? Peki eksi 1'in sol tarafı nereye gidiyor? Bakın çarptık döndük 3'ün biraz altına gidiyor. Yani 3'ün sol tarafına gidiyor. Artık F'de 3'ün sol tarafına bakmam gerekiyor. Peki 3'ün sol tarafı burada nereye gitmiş? Aa, yine bak 0'a gitmiş. Aynı az önce 1'in sağ tarafının gittiği yer gibi. 3'ün sol tarafı da 0'a gitmiş. Yani burası 0. F0 kaçtı arkadaşlarım? O da 1'di diyebiliriz. Unutmayın, bileşke fonksiyonlarda içerideki fonksiyonların sonuçları yani limitlerinin sonuçları için ne yapmamız gerekiyormuş arkadaşlarım? Sağ ve sol kavramlarına inanılmaz derecede dikkat etmemiz gerekiyor. En sonda baktığımız F için sağa sola bakmanızda üzüm yok. Direkt cevabı belirleyebilirsiniz. 121. sayfamızı bitirdik ve 122. sayfamıza geçiyoruz. 26. örneğimiz. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş gençler Buna göre yine 3 tane soru var bu limitleri hesapla demiş 2'nin sol tarafına giderken g birleşke fx Yani diyor ki g'nin içerisine f 2'nin solunu yaz diyor Peki 2'nin sol tarafı f'te nereye gidiyor? Bakın 2'nin sol tarafı şurasıdır Ve ne, ne tarafa doğru gittik? Bakın eksi 1'e doğru yığılacak fakat eksi 1'den biraz daha küçük değerlere gidiyor Yani şurası neymiş? Eksi 1'in sol tarafıymış Şimdi diyor ki G'de bak eksi 1'in sol tarafına. Bak eksi 1 burası. Eksi 1'in sol tarafı nereye doğru yığılıyor? 2'ye doğru yığılıyor. Ve son fonksiyon G olduğu için artık sen bunun cevabına 2 diyebilirsin. Normal şartlar altında 2'nin soluna gidiyor. Ama artık benim için son fonksiyon burada G olduğundan 2'nin solu değil. Direkt 2'nin kendisini yazdım. Pekala. Şimdi burada ne sorulmuş? Bakın burada da G'nin içerisine F2'nin sağını yaz demiş. Az önce sorunu yazmıştık. Şimdi 2'nin sol tarafı nereye, sağ tarafı nereye gitti ona bakacağız. 2'nin sağ tarafı yukarı doğru çıktım, çarptım ve geri döndüm. Nereye gitti arkadaşlarım? 3'ten biraz daha büyük bir bölgeye gitti. Demek ki burası 3'ün sağı olacak. Şimdi ise g'de 3'ün sağına bakmam gerekiyor. g fonksiyonu da 3'ün sağına bakmak için de şurayı kullanacağım ve g fonksiyonu da 3'ün sağ tarafına nereye yaklaşmış arkadaşlar? 3'e yaklaşmış. O, zaman o halde bizim limit değerimiz 3'tür deriz. Ve son olarak f'in içerisine g 1'in sol tarafını yazıyor Bakın bu sefer önce neye bakacağız? G fonksiyonunda eksi 1'in soluna bakacağız Eksi 1 burada ve eksi 1'in sol tarafı gördüğünüz üzere 2'nin altına gidiyordu yani 2'nin sol tarafına gidiyor Artık f fonksiyonunda 2'nin sol tarafına bakmam gerekiyor 2'nin sol tarafta sevgili arkadaşlar f fonksiyonunda eksi 1'in civarına yığlıyordu O halde cevabımız eksi-1 olacaktı diyebiliriz. Evet. Evetbileleşke fonksiyonlarda. ...en dikkat etmen gereken yerleri şu an gösterdim arkadaşlarım. Bunu parçalı tanımlı fonksiyon olarak da bize verebilir. Ama yine aynı şekilde çözmemiz gerektiğini bilmen gerekiyor. Parçalı fonksiyonun limiti. Şimdi arkadaşlar parçalı fonksiyonda limit bulunurken... ...ki aynı şekilde burada da aslında bakarsanız bir bileşke fonksiyondan yardım alma durumumuz olacak. Ki birazdan göreceksin aynı mantaliteyle çalışacağız. Ve sevgili arkadaşlarım parçalı fonksiyonda tek dikkat etmen gereke, gereken yer aslına bakarsan şu sınır noktaları yani kritik noktalara çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bize bir parçalı fonksiyon verilmiş bakın sıfırda parçalanmış ve birde parçalanmış. Şimdi buna göre bazı sorular yöneltmiş. Hadi bu soruları çözelim. Ne diyor? F'de. X gördüğün yere 1'in sağ tarafını yaz. 1'in sağ tarafı 1'den büyüktür. 1'den büyük olan yerler bakın burası ve 1'i alıyorsun direkt burada yerine yazıyorsun. Eksi 1 artı 7'den limit değerimiz 6 olur. Şimdi geçtim ikinciye. 1'in sol tarafı diyor. 1'in sol tarafı 1'den küçük bölgedir. 1'den küçükler bakın burada. O 1'den küçükler burada olduğu için o 1'i nerede yazıyorum? Burada. 1 artı 3'den cevap ne oluyor? 4. Sıfırın sağ tarafı diyor. Sıfırın sağ tarafı sıfırdan büyük bölgedir. Yani şurasıdır arkadaşlarım. ikincidir. O sıfırı nerede yerine yazıyoruz? İşte burada. Sıfır artı üçten cevabımız ne oluyor? Üç. Sıfırın sol tarafı demiş. Sıfırın sol tarafı demek arkadaşlarım sıfırdan küçük olan bölgedir. O da burasıdır. Sıfırı burada yerine yazıyoruz. İki kere sıfır sıfır. Bir çıkardım. Eksi bir diyorum. Fx. Üçteki limiti sorulmuş. Şimdi 3 nerede arkadaşlar? Şunları bir silelim. 3 tabii ki şurada. 1'den büyük. O halde direkt 3'ü nerede yerine yazacağım? Şurada. Eksi 3 artı 7'den doğuracağım. Kaç gelecek? 4. 2'deki limiti sorulmuş. 2 de burada. O halde 2'yi de burada yerine yazıyorsun. Eksi 2 artı 7'den kaç geldi? 5 geldi. F bileşke F bileşke Fx denilmiş bakın. Birin sağ tarafını önce içerideki F'de yerine yazıyorum. Birin sağ tarafı şurada yerine yazıldığı takdirde ne gelir arkadaşlar? Tabii ki. Eksi birin sağ tarafı diyorum bak şöyle artı 7 şimdi birin sağ tarafını eksiyle çarparsan eğer bize gelecek olan sonucu ya da şöyle diyelim 7'den birin sağ tarafını çıkarıyorum daha mantıklı 7'den bir çıkınca normalde 6 kalır fakat 7'den 1'den biraz daha büyük bir sayı çıkarırsam 6'dan biraz daha küçük bir sayı kalacaktır yani altının sol tarafı bakın burası altının sol tarafı şimdi ikinci F'de altının sol tarafını yerine yazacağım Bakın arkadaşlar 6'nın sol tarafını ben e, şurada olduğunu biliyorum. Yine burada yerine yazacağım. Yani 7 eksi 6'nın sol tarafı diyorum. 7'den 6 çıkarsa 1 kalır normalde. Ama 6'dan biraz daha küçük bir sayı çıkarsa sonuçta 1'den biraz daha büyük bir sayı olmak zorundadır. Yani yine 1'in sağ tarafını elde ettim. Ve şurası da 1'in sağ tarafı artık yine f'de 1'in sağ tarafını yerine yazarsam sonucun 6 çıkacağını zaten az önce görmüştüm. Ve artık son sorumuz. x0'a yaklaşırken fx. Hmm, burada dikkat. Sıfır kritik nokta olduğu için Bak burada. Çünkü hem sıfırın Sol tarafına burada bakmam gerekiyor. Hem de sıfırın sağ tarafına burada bakmam gerekiyor. Kritik nokta olduğu için iki noktada da Bakacağım. Sıfırı burada yerine yazdım. Ne geldi? Sol limit Eksi bir geldi. Sağ limit ne geldi Arkadaşlarım? O da sıfırı burada Yerine yazdık. 3 geldi. Peki sol limit sağ limite Eşit mi? Tabii ki de hayır. O halde ne diyoruz? Bu noktada bu fonksiyonun Limiti yoktur diyoruz sevgili gençler. Bu şekilde Limitin olmadığı durumlarda tabii ki söz konusu olabilir. Tabii nerelerde olacak bunlar kritik noktalarda olacak sevgili arkadaşlar. 27. örneğimiz. Fonksiyonun eksi bir absesi noktada limiti varsa kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar eksi bir absesi noktada limit varsa eksi bir absesi noktayı ben hem sağını hem de solunu yerine yazdığım takdirde bu limit değerleri birbirine eşit olmak zorunda. Eksi biri şurada yerine yazarsanız. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 7 kere eksi 1 artı 7 yapar. Eksi 8 derseniz 0 gelir. Bakın bu sağ limit. Bir de sol limitine bakalım. Eşit çıkarsa limit vardır ve 0'dır diyeceğiz. Eksi 1'i şurada yerine yazarsanız. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 eşittir. 0 geldi. Bakın bu da sol limiti. Sağ limit sol limite eşit olduğu için sevgili arkadaşlarım. Limit vardır ve cevap da 0'dır diyebiliriz. Geçtim 28'e. Bu fonksiyonun x eşittir 2 absiz noktada limiti varmış. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlarım 2 absiz nokta bizim için kritik noktadır. Yani sağ tarafına burada bakacağım. Sol tarafına burada bakacağım. Ve bu limit değerlerinin birbirine eşit çıkması gerekiyor. Çünkü limit varmış. 2'yi burada yerine yazıyorsunuz. 16 eksi 3a yapıyor. 2'yi burada yerine yazıyorsunuz. 2a artı 2 bölü 2'den 1 yapıyor. 3a'yı bu tarafa gönderdim. Ne yaptı? 5 a biri karşıya gönderdiniz. Ne yaptı? 15 yaptı. 15 eşittir. 5'a ise a eşittir. 3'tür. Bizden zaten a istenmişti. Doğru cevabımızın 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. 28'i bitirdim. Sağ üst tarafta 29'a geçiyorum. Bu fonksiyonun x eşittir 1 apsisli noktada limiti vardır demiş. Buna göre f1 kaçtır? diye soruluyor. Şimdi f1 dediğimiz şey aslına bakarsanız a karedir arkadaşlarım. Yani bize a kare soruluyor. Neden f1 a kare? Çünkü 1'e eşit olduğu yer burasıdır. O biri de burada yerine yazmamız gerekiyor ki sonucu a kareymiş. Pekala. Şimdi x eşittir 1 absisi noktada limiti varsa 1'in aslında kritik nokta olması gerektiğini görüyorsun. O halde ben sol limit sağ limiti eşittir mantığıyla biri burada yerine yazacağım. Bir de burada yerine yazacağım. birbirine birine eşitleyeceğim. Biri üst tarafta yerine yazarsanız 2 artı 5a gelecektir. Eşittir diyorum. Biri alt tarafta yerine yazarsanız 4 artı a eksi 6 gelecektir. a'yı bu tarafa gönderdim 4a. 4'ten 6'yı çıkardınız. Eksi 2. 2'yi de bu tarafa gönderdiniz. Eksi 4. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'miş. a eksi 1 ise bizden ne isteniyordu? f1. O halde eksi 1'in karesi bize cevabı verecektir. Doğru cevap 1'in ta kendisidir. Geçiyorum. 30'a. fx eşittir. x eksi 5 ve 2 x eksi 6. Bakın nerede parçalanmış bu fonksiyon? 4'te parçalanmış. Pekala buna göre demiş. Limit e, x'ler 1'in sağ tarafına yaklaşırken 5 eksi x. Şimdi 5'ten diyor... 1'in sağ tarafını çıkar. Normalde 5'ten 1'i çıkarırsam 4 kalır. Fakat 1'den biraz daha büyük bir sayı çıkarırsam sonuç 4'ten küçük olacaktır. Yani 4'ün solu olacaktır. Yani benim burada F4'ün solunu bulmam gerekiyor. Şimdi şuna da bakalım. Şuna. 8'i diyor. 2'nin sol tarafına böl 8 bölü 2'nin sol tarafı 8'i 2'ye bölersem normal şartlar altında 4 gelecektir ama 8'i 2'den biraz daha küçük bir sayıya bölersem sonuç 4'ten biraz daha büyük bir sayı çıkacaktır yani burası f 4'ün sağ tarafı ve son olarak buraya bakacağız 2 ile 2'nin sağ tarafını çarparsanız tabii ki 4'ün sağ tarafını elde edersiniz bakın 4'ün sol tarafı için ben bu 4'ü nerede yerine yazacağım işte şurada 2 kere 4 8 6 çıkardınız 2 4'ün sağ tarafı için o 4'ü buraya yerine yazacağız. 4'ten 5'e çıkardınız. Eksi 1. Yine f4'ün sağ tarafı eksi 1 arkadaşlarım. Bunların hep her birinin toplamı sorulmuş bize. 2 artı eksi 1 artı eksi 1 bize 0 sonucunu verir. Cevabımız buydu sevgili arkadaşlar. Geçtim 31'e. Gx fonksiyonunun kuralını vermiş. Fx fonksiyonu da grafiğini vermiş bize. Bazen böyle şeyler yapabiliyor sorular. F fonksiyonun grafiği ve g fonksiyonu verilmiş. Buna göre diye sorulmuş. 2'nin sağ tarafına yaklaşırken kofix ve 2'nin sol tarafına yaklaşırken fogx toplamının değeri kaçtır? Şimdi öncelikle g'nin içerisinde f'de 2'nin sağını bulacağız. Sonra da f'in içerisinde g'de 2'nin sol tarafını bulacağız arkadaşlar. Peki öncelikle bakmamız gereken yer f fonksiyonunda 2'nin sağ tarafı. 2'nin sağ tarafı bakın şurasıdır ve gittiği yer ise bakın çarptık döndük eksi 1'in üst tarafıdır. Yani eksi 1'in sağ tarafıdır. 1'in sağ tarafına g fonksiyonuna nerede bakarız bakın 1 burada olduğu için o eksi 1'i götüreceğim şurada yerine yazacağım 1'in karesi 1 6 kere 1 artı 6 ve artı 10 diyorum burası bana 17'yi veriyor bakın arkadaşlar şu kısım 17'ymiş şurayı hallettik ve artık geçiyorum sağ tarafa g fonksiyonunda 2'nin sol tarafına bak demiş 2'nin sol tarafı burasıdır ve ben 2'yi nerede yerine yazacağım 2'nin sol tarafını burada yerine yazacağım Şimdi 2'nin sol tarafına yazacağız ya. Buraya çok dikkat ediyorsun. Arkadaşlarım öncelikle ben işlemleri daha rahat yapabilmek için x kare eksi 6 x artı 10'u biraz tam kareye benzetmem gerekiyor. Nasıl yani? x eksi 3'ün karesi derim. Bakın hatta orayı şöyle yazayım ben size. Hocam ben bunu x kare eksi 6 x artı 9 artı 1 biçimde yazarım. Neden böyle yazdım? Çünkü şurası bir tam karedir. x eksi 3'ün karesidir. Artı bir de birimiz var. Şimdi ise g fonksiyonu artık bu olduğu için... 2'nin sol tarafında bu olduğu için ben 2'nin sol tarafını şurada yerine yazmam gerekiyor. 2'nin sol tarafından 3'ü çıkaralım. Şimdi normalde 2'den 3 çıkınca kaç kalır arkadaşlarım? Tabii ki eksi 1 kalır. Ama 2'den biraz daha küçük bir sayıdan 3 çıkarırsam sonuç eksi 1'den de küçük olacaktır. Yani sonuç eksi 1'in sol tarafıdır. O halde arkadaşlar şurası eksi 1'in sol tarafı ise içerisi ben bunun karesini alacağım. Şimdi eksi 1'in sol tarafı arkadaşlarım sayı doğrusunda şurasıdır. Yani 1 virgül 2 diye düşünebiliriz ben bunun karesini alırsam pozitif olacaktır sonuç ve ne tarafa taşınacaktır bu sonuç şu tarafa yani 1'in sağ tarafına taşınacaktır Tabii ki yani şurası 1'in sağ tarafı oldu 1'in sağ tarafına 1 eklerseniz 2'nin sağ tarafı yapar ve arkadaşlarım şu kısmın artık 2'nin sağ tarafı olduğunu bildiğimiz için bize f2'nin sağ tarafı soruluyor 2'nin sağ tarafınısa sen 1'e yaklaştığını zaten biliyorsun yani şurası da neymiş eksi 1'miş bu ikisini toplarsanız cevabı bulursunuz. Doğru cevap 16'ymış sevgili arkadaşlarım. 122. sayfamızı da bu şekilde bitirdik. Ve devam ediyoruz. 123. sayfamızda. Mutlak değer fonksiyonunun limitindeyiz sevgili arkadaşlarım. Kritik noktalar açısından yine parçalı tanımlı fonksiyonların limitiyle aynı mantaliteye sahip. ki zaten biliyorsunuz her mutlak değerli fonksiyonu bir Parçalı tanımlı fonksiyon biçiminde de yazabiliriz. O halde kurallar aynı. Burada tek yapmamız gereken mutlak değer dışına bir ifade nasıl çıkarılır nasıl çıkarılmaz bunlara hakim olmak. Gelin şimdi sorularımıza bakalım. fx eşittir mutlak değer x-2 fonksiyonu için 3'e giderken. Şimdi 3 kritik noktamı. Öncelikle ben buradaki kritik noktayı belirleyeyim. Kritik noktamız 2 arkadaşlar. Kritik nokta demek içeriği 0 yapan x değeri demek. İçeriği 0 yapan x değeri de 2'dir kritik nokta olmayanlarda direkt yerine yazacaksınız. 3 tane 2'yi çıkardınız 1, bir, birin mutlak değeri 1. 0 da kritik nokta değil. 0'dan 2'yi çıkardınız -2, mutlak değeri 2. Ve şimdi devam ediyorum bununla. Bakın 2 kritik nokta. O halde benim ne yapmam gerekiyor? Bunu sağına ve soluna bakmam gerekiyor. Öncelikle 2'nin sol tarafı ve 2'nin sağ tarafı için. 2'den daha küçük bir değerden 2'yi çıkarırsanız negatif olacaktır ve bu kısım artık negatif olduğuna göre dışarıya bu fonksiyon 2 x diye çıkacaktır. 2'yi yerine yazarsan 2 2'den cevap 0 olacaktır. Yani sol limit 0'a eşit. Sağ limit için de 2'nin sağ tarafı yani 2'den biraz daha büyük bir sayıdan 2'yi çıkarırsan içerisi pozitif olacağı için x 2 diye çıkar. 2'yi burada yerine yazdığım takdirde de 2 2'den yine 0 gelir. Bakın sağ ve sol limitlerin ikisi de 0 olduğu için bizim doğru cevabımız da 0'dır diyebiliriz. Ki... Bu şekilde birinci dereceden mutlak değerli fonksiyonlar için sen artık şunu da söyleyebilirsin. Hocam ben x-2'nin x 2'nin e, mutlak değerinin grafiğini çizersem x-2'nin mutlak değerinin grafiği şu şekilde bir grafik olacaktır. Şurası iki kritik noktamız olacaktır. Bu iki noktasının sağ ve sol limiti ikisi de bakın nereye gidiyor sıfıra yaklaşıyor. O halde cevabımız sıfırdır da diyebilirsin tabii ki sen. 33. örneğimize bakıyoruz. Mutlak değer x artı 2 bölü x artı 2 fonksiyonu için 2'deki limit varsa hesapla demiş. Şimdi 2'nin sağına ve soluna bakmamız gerekiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Burada 2 kritik nokta değil. O halde ben direkt ne yapacağım? Yerine yazacağım tabii ki. 2 artı 2 4 yapar. 2 artı 2 4 yapar cevap 1 gelir. Yalnız alttaki soruya bakacak olursak birin sağ tarafı demiş bakın bu sefer. Ve 1 burada kritik nokta. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli olun. Üst taraf zaten hiç değişmeyecektir. X eksi 1. Tamam. Alt taraf için konuşacağız. Ve bu alt taraf için konuşurken de Öncelikle şunu diyelim. Biz önce Birin sağ tarafına bakacağız ya bakın. Birin, bir, birin sağ tarafı birden büyüktür. Birden büyük bir biri çıkarırsanız Sonuç pozitif olur. Ve dışarı nasıl çıkar bu? X eksi 1 diye çıkar. X eksi 1 bölü x eksi 1. Artık hiç yerine yazmana gerek yok. Direkt cevap ne gelecektir? 1. O zaman limit de 1'dir diyorsunuz. Hadi bir de bir, biz Şuna bakalım. Limit x'ler 1'in sol tarafına yaklaşırken fx'e bakalım arkadaşlar. Üst taraf değişmeyecektir x-1. Alt tarafta neler değişir? 1'den küçük bir sayıdan 1'i çıkarırsanız negatif olur. Ve 1-x diye çıkar. Üsttekini alttakine oranlarsanız yine 1 yapacaktır bu sefer. Ve sağ limit 1 geldi. Sol limit 1 geldi. Peki limit var mıymış? Limit yokmuş arkadaşlar. O halde artık biz şunu söyleyebilir miyiz? Benim elimde. A x artı b'nin mutlak değeri bölü ax artı b gibi bir ifade varsa bunun kökü yani kritik noktasını eksi b bölü a değil mi? O halde ben diyorum ki limit x'ler eksi b bölü a'ya yaklaşırken ahanda bu şekilde olan limitler kesinlikle ama kesinlikle bunların limit değeri yoktur diyebiliriz. Bu mutlak değerli ifade pay kısmında olabilir. Kendisi alt kısımda olabilir ya da bunun tam tersi olabilir. Yani bununla bu yer değiştirmiş olabilir. Yine de limit yoktur diyeceğiz. Çünkü sağ limit ve sol limit birbirinden her daim farklı gelmek zorundadır. Böyle ifadelerde. 35. örneğimiz. 4, x kare artı 4x eksi 12. Bir kere ben önce şunu yapmak istiyorum. Bunu bir çarpanlarına ayırmak istiyorum. X'e x diye e, ayırırım. Bak şimdi buraya bakıyorsun. Eksi 12'yi nasıl ayırırız? Artı 6'ya eksi 2 diye değil mi? Üst taraf ne oldu? X eksi 2. Mutlak değeri çarpı x artı 4'ün mutlak değeri oldu Alt tarafta ise bir x artı 4'ümüz var arkadaşlarım x artı 6'ımız var özür dilerim Şurası x artı 6 aşağıya gözüm kaydı da ona göre baktım Burası da x artı 4 oldu Şimdi x'ler nereye gidiyor arkadaşlarım? 2'ye gidiyor pekala Üst tarafta x 2'nin mutlak değeri var ya Alt tarafa bakıyorsun yine bunun bir kopyası yok Yani şurada açıkladığımız gibi bir yöntemle ee, bu soru gelmeyecek o halde ne yapacağız direkt yerine yazacağız biz ee, çünkü arkadaşlar 2 bizim için burada kritik noktadır ama şunun zaten limiti vardır ve 0'dır tek başına o halde ben yerine, yerlerine yazarsam bakın 0 çarpı 8 bölü 6 0 gelir ee, bu sağ limit olsun sol limiti bulurken de sen 0 çarpı 8 bölü 6'dan yine cevabını edeceksin 0 diyeceksin yani bir şey fark etmeyecek eğer bunun aynısı altta da olmuş olsaydı o zaman işte limit yoktur diyebilirdin gülün rahatlığıyla. 36. örneğimiz. X'ler eksi 4'e sağ tarafından yaklaşırken demiş bakın. X eksi 4'ün mutlak değeri eksi 2 çarpı x artı 8'in mutlak değeri bölü x kare eksi 4. Şimdi öncelikle. Eksi 4'ün sağ tarafı eksi 4'ten biraz daha büyüktür. Eksi 4'ten biraz daha büyük bir sayıdan ben 4 çıkarırsam arkadaşlar... Zaten burası negatifti bir de 4 çıkarsa iyice negatif olacaktır. O halde içerisi negatif olduğu için orası nasıl çıkar dışarı 4 eksi x diye çıkar. Bakın burayı hallettim. Şimdi geldim buraya. Eksi 4'ün sağ tarafına 8 eklersem içerisi kesinlikle pozitiftir. O halde eksi 2 çarpı bakın olduğu gibi çıkarıyorum 2 artı 8 diye. Alt tarafta bir de x kare eksi 4'ümüz mevcut. Şimdi sevgili arkadaşlar üst taraf 4 eksi x eksi 2 içeri dağıtıyorum. Eksi 2 x ve eksi 16 yaptı. Alt tarafta ise x kare eksi 4'ümüz mevcut. Şimdi x'den nereye yaklaşıyordu? Eksi 4'e yaklaşıyordu unutmayalım. Burada sevgili arkadaşlarım benim 4 eksi x eksi 2x demişti ya bak şurası kaç? Eksi 3x. 4'ten 16'yı çıkardın eksi 12. Üst taraf eksi parantezin, hatta eksi 3 parantezinde x artı 4 geldi. Alt tarafta da x kare eksi 4'ümüz var. Hiçbir kritik nokta veya tanımsız yapan bir değer olmadığı için artık eksi 4'ü gönül rahatlığıyla getirip şurada yerine yazabilirim. Sen eksi 4'ü burada yerine yazarsan üst taraf zaten 0 geleceği için ve alt taraf 12 geleceğinden doğru cevabımız 0 olacaktı. Bunu sen şu şekilde de düşürebilirsin. Eğer ki hocam şurada yazan değer, şuradaki mutlak değerlerin ve alt tarafı 0 yapan bir değer değilse direkt yerine yazalım. Hadi direkt bir de yerine yazıp çözelim. Eksi 4'ü burada yerine yazarsan burası 8 gelir. Şurada yerine yazarsan eksi 8 gelir. Burada yerine yazarsan 12 gelir. 8'den 8'i çıkar 0. Alt taraf 12 cevap zaten sıfırmış diyebilirsin. Tamam bunlara çok ama çok dikkat et. Eğer kritik noktalık bir durum varsa dediğim gibi ya önce ifadeleri sadeleştirmeye çalışıyorsun. Ya da önce eksili artılı biçimde nasıl çıkması gerekiyorsa o şekilde çıkıp ondan sonra sadeleştiriyorsun unutma. Şimdi sağ üst tarafta sevgili arkadaşlarım belirsizliklere geçeceğiz. 0 0 belirsizliklerine limitte ve süreklilikte limit süreklilik konusunda Asıl önemli olan nokta burası sıfır bölü sıfır belirsizlikleri. Bunun içerisinden Lofital kuralı normalde müfredata yok ama biz anlatacağız. Bunu türevde anlatacağız arkadaşlarım. Sıfır bölü sıfır belirsizliklerini işledikten sonra sürekliliğe doğru artık adım adım ilerleyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Bu dersimizin sonuna geldik yaklaşık 25-26 dakikalık bir ders oldu arkadaşlar. Ve bu dersten sonra da limitin dördüncü videosuna geçeceğiz. O videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.